Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Rampage Xero full RGB klavye inceliyoruz. Biliyorsunuz oyuncular için klavye çok önemli bir şey. Şöyle takır takır seslerini duymak bütün oyuncuların da hoşuna giden bir şey. Ve özellikle böyle FPS türünde yani first person shooter türünde oyun oynuyorsanız klavye sizler için bizler için çok önemli aksesuarların bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğeri ise fare olduğunu da hatırlatalım. Şimdi renpeci bilenler biliyor, bilmeyenler için ben söylemiş olayım. Özellikle oyun tarafında farklı farklı ürünleri olan klavye, fare, efendime söyleyeyim, ee, kulaklık. Veya koltuk gibi, oyuncu koltuğu gibi de farklı farklı ürünler var ki biz bunun hepsini ya da benzerlerini kanalımızda daha önce incelemiştik. O videoları da videonun içinde ben koyacağım. Onları da tıklayarak siz de görebilirsiniz. Şimdi her zaman yaptığım gibi ben bir genel görünümden bahsetmek istiyorum. Karşımıza RGB destekli, full RGB destekli ve Q klavye dizilimli, 124 tuşlu bir Oyun klavyesi mevcut. Klavyenin sol üst kısmında programlanabilir 5 tane tuş var. Makro tuşu bunlar. M1, M2, M3, M4 ve M5 olarak konumlandırılmış durumda. Sağ tarafta ise ses açıp kapamayı sağlayan. Sonsuz dönen bir tekerlek ve işte ileri geri durdurma ve benzer şekilde bit biraz daha ileri gitmemizi sağlayan 4 tane fonksiyon tuşu var. Bunun dışında fonksiyon tuşları üst kısmında konumlandırılmış. Yine numerik tuş takımımız da sağ kısımda bulunuyor. Bunun dışında diğer hani an bildiğimiz home tuşu, end tuşu falan da yine buralara dağıtılmış durumda. Şimdi cihazın hemen klavyenin alt kısmında bir rampet cihazı var. bilgisayara bağladığımız zaman ki şu an bilgisayara bağlı kırmızı renkli yanıyor. alt tarafta gelecek olsak alt tarafta bir 2 adet hani klavyenin dik durmasını sağlayan tutamaçlarımız mevcut. Bir de enteresan bir özellik var. Şurada bunun detayları koyacağım. Şöyle bir çekmece var. Burayı çektiğimiz zaman buraya telefon konulabiliyor. Şöyle. İsterseniz böyle koyuyorsunuz, isterseniz şöyle. Deyeceksiniz ki niye işe yarıyor bu? Arkadaşlar bu şu işe yarıyor. Oyunlarda ya da işte Twitch'te canlı yayın yapıyorsunuz veya başka bir şey yapıyorsunuz. Arkadaşlarınızla konuşmanız gerekiyor, yazışmanız gerekiyor. Buradan telefonunuz üzerinden görerek de yapabiliyorsunuz. Bunu kullanmadığınız zaman böyle kapatarak e, görünmez bir hale getirebiliyorsunuz bu da kırmızı renkte tasarlanmış şimdi ekranda bir tablo görüyorsunuz bu tabloda klavyenin teknik özellikleri karşımıza çıkıyor 5 adet makro tuş olduğunu söylemiştik RGB LED aydınlatmamız var farklı animasyon seçenekleri var Fine F2 tuşuna basarak bunlara ulaşabiliyoruz 50 milyon tuş basma ömrü mevcut 1350 gram bir ağırlığımız var. Telefon standı olduğunu söylemiştik. Türkçe Q dizilimi mi demiştik. Antigost özellikli 124 tuşumuz da var ve fiyatının da 450 TL olduğunu söyleyelim. Şimdi gelelim deneyime. Şimdi cihazın farklı farklı özellikleri var. Bu animasyonlarını e, az önce de söyledim sizlere. Fine ve F9 tuşuna bastığımız zaman şurada bir Fine tuşu var. F9'a bastığınız zaman klavyedeki animasyonlar da değişiyor. Bunları şimdi ekranda göstereceğim size. Bir sürü animasyon var. Mesela burada şimdi birine bastım ben. sağ bütün aynı hizadaki yani aynı satırdaki bütün tuşlar yanıyor. Bir daha bastım mesela. Şu anda böyle dönüyor burada mesela bütün renkler. Bunları karanlıkta biraz daha size gösteririz en azından nasıl bir efekt olduğunu. Farklı farklı efektler de yine burada mevcut. Bu efektlerin bu ada çeşitlerinin de fine tuşuna basıp e, ok Alt, aşağı ok da yukarı ok tuşlarına bastığınız zaman da aynı efektin içinde renklerin de değiştiğini görüyorsunuz. Bu arada merak edenler olabilir belki aramızda. Tuşlar red dediğimiz türde en azından bize gönderilen e, test türünü red tuşlar kullanmışlar. Bir de bunun blue'lu versiyonu var. Fiyatlar üç aşağı beş kare aynı ama blue'lar biraz daha mekanik sesi ve mekanik baskıya daha çok e, ihtiyaç duyuyorlar. Hatta bu arada ben yapmışken şunun bir sesini de size kayıt edeyim, biraz daha yaklaşayım. Evet gördüğünüz gibi e, tuşların sesi de bu şekilde. Hatta şimdi bunları silelim. Burada çünkü bir sürü şeyler yazdım. Şu an bilgisayara bağlı olduğu için. Evet şöyle yapalım. Evet şu anda silmiş olduk. Evet şöyle biz basalım. E, şunu söyleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar şu konuda hatırlatma yapalım. Blue olan versiyonun sesi biraz yüksek. Özellikle gece oyunu oynuyorsanız tangır tungur sesler çıkabilir odanızdan, evinizden. Ve bu da etraftaki insanları, komşuları vesaire rahatsız edebilir. Bu ürünler ise, yani bu kırmızı olan ise biraz daha az ses çıkartan ve tek, yani tek bir dokunuşla çok daha hassas şekilde hareket edebilen bir tuş serisi bu. Biliyorsunuz bu tip ürünlerde böyle kırmızı ve mavi işte renk seçenekleri de olabiliyor. Farklı farklı renk seçenekleri de var ama genelde kırmızı ve mavi en çok kullanılan en çok bilinen tuş takım özelliği olduğunu söyleyelim. Ben klavyeyi beğendim. Hani böyle çok renkli olmasın, her tarafından şangır şungur şeyler çıkmasın istiyorsanız tamamen kapatabiliyorsunuz. Yani RGB özelliği olmadan da kullanabiliyorsunuz. Ama ben RGB seviyorum veya farklı animasyonlar seviyorum diyorsanız da bir sürü animasyon var. Bu animasyonun içinden seçtiğinizi, istediğinizi belirleyip onu kullanabiliyorsunuz. Oyunlarda falan da çok güzel oluyor. Bu arada yan taraflarında da şöyle göstermiş olayım. Hem bu tarafta hem bu tarafta. Yan taraflarında da animasyonlu ledlerin olduğunu söyleyeyim. Bunlar da seçtiğinizlere göre böyle şekilli şekilde yanıyorlar. Ve hani böyle özellikle loş ortamlarda, karanlık ortamlarda klavyenin... Kullanım deneyimini üst seviyeye çıkarmış oluyorlar. Klavye oyunlarda da denedik. Oyunlarda da gayet hızlı bir şekilde aksiyon alabiliyorsunuz bu klavye sayesinde. Ve e, makro tuşları yardımıyla da oyunun içindeki farklı farklı şeyleri de hızlı bir şekilde atayabiliyorsunuz burada. Oyundan oyun değişmekle beraber farklı özelliklerde de yine bu tuşları atarak kullanabiliyorsunuz. E, yine fonksiyon, tuşlarının da çok işe yaradığını söyleyelim. Bu ses açma kapama da gayet hızlı bir şekilde kullanılabiliyor. Onun da altına özellikle çizmiş olayım. Gelelim klavyenin fiyatına. Biz bu incelemeyi yaptığımız artıkki fiyatı 450 TL civarındaydı. Benzerlerine baktığımızda 3 aşağı 5 karı ortalama bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. Güzel bir klavye, hoş bir klavye, estetik bir klavye, oyunlarda çok işimize yarayacak bir klavye. Ve oyun tarafında tutkuluysanız, ben çok büyük paralar da vermeyeyim, 1000 lira, 2000 lira ödemeyeyim. Bir tane bir klavyem olsun diyorsanız önerebileceğimiz bir model olmuş Rampage'in bu X-Hero modeli arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videomuzda sizlere Rampage Xero RGB oyuncu klavyesini anlatmaya çalıştık. Olur ya bizim anlatmayı unuttuğumuz sizin merak ettiğiniz özellikler varsa yorumlar kısmında bize sormaktan çekinmeyin. Hepsini okuyoruz, hepsini değerlendiriyoruz. Bildiklerimiz konusunda da elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Öte yandan şunu hatırlatmak istiyorum. YouTube kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Abone olursanız bize en azından bu şekilde bir destek olmuş olursunuz. Bizleri aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.